Bu videoda ikinci dereceden denklemlerden örnekler yapacağım. Ama bu denklemler özel bir formda olacaklar. Böylece ileride yapacağınız kareye tamamlama alıştırmalarını daha kolay yapabileceksiniz. Şimdi ne demek istediğimi göstereyim. Diyelim ki 4x artı 1'in karesi, eksi 8, eşittir 0. Şu ana kadar yaptığımız şeylere bakarsak, aklınızdan bunu çarparak açıp, sonra 8 çıkarıp çarpanlarını ayırmak geçiyor olabilir. Öyle yaparsanız, x eksi bir şey çarpı x eksi başka bir şey eşittir sıfır gibi bir denklem çıkacaktır. Sonra bunlardan bir tanesi mutlaka sıfır olmalı deyip x şudur diyeceksiniz. Ama bu sefer bunu yapmayacağız çünkü ilginç bir durum var karşımızda. Bu denklemi çarpanlarına ayırmadan çözebiliriz. Peki bunu nasıl yaparız? Eşitliğin her iki tarafına da 8 eklersek ne olur? Denklemin sol tarafı 4x artı 1'in karesi olur ve 8'ler birbirini götürür, denklemin sağ tarafı ise artı 8 olur. Şimdi bu denklemle ne yapabiliriz? Bu bildiğiniz denklem çözümü. Çarpanlarına ayırma gibi şeyler yok. İki tarafında kare kökünü alabiliriz. Sadece kare kök alıyoruz. İki tarafında kare kökünü alırken pozitif ve negatif kare köklerini almaya dikkat edelim. Çünkü 4x artı 1, 8'in pozitif karekökü de olabilir. 8'in negatif karekökü de olabilir. Yani 4x artı 1 eşittir 8'in pozitif ve negatif karekökü. 8 yerine 4 çarpı 2 şeklinde yazayım, bunun 8 olduğunu biliyoruz. 4x artı 1'in karekökünün karesi de 4x artı 1. Öyleyse, 4x artı 1 eşittir, Burada kök 4'ü dışarı alabiliriz, o da 2 etti. Artı eksi 2 kök 2. Kök 4 çarpı kök 2, kök içinde 4 çarpı 2 eşittir. Artı eksi kök 4 çarpı kök 2, o da 2 kök 2 eşittir. Artı ve eksi köklü değerleriyle bu denklem size biraz karmaşık gelmiş olabilir. Ama aslında hiç karmaşık değil. Bunları aslında iki tane sayı ve ikisini aynı anda çözüyoruz. Bunu 4x artı 1 eşittir, artı 2 kök 2 ya da 4x artı 1 eşittir negatif 2 kök 2 olarak da yazabiliriz. Bu tek ifade buradakilere eşit. Çünkü burada artı veya eksi var, yani olasılık gösteren bir ifade. Şimdi bunları aynı anda çözelim. Eğer eşitliğin her iki tarafından 1 çıkarırsak, elimizde ne kalır? Sol tarafta sadece 4x kaldı. Eğer hesap makineniz varsa, tam matematiksel değerini bulabilirsiniz ama, negatif 1 artı eksik 2 kök 2 olarak bırakabiliriz. Bu eşittir 4x. Eğer iki farklı denklem olarak yapsaydık, sonuç yine aynı çıkardı. Denklemin iki tarafından da 1 çıkarınca, 4x eşittir negatif 1 artı 2 kök 2 elde ederiz. Bu denklemde de iki taraftan 1 çıkaralım. Burada da 4x eşittir, negatif 1, eksi 2 kök 2 olur. Buradaki ifade, bu iki ifadeye tamamen eşittir. Şimdi son adım olarak her iki tarafı 4'e böleceğiz. 4'e böldüğümüz zaman, x eşittir, negatif 1, artı eksi 2 kök 2, bölü 4 sonucu çıkıyor. Bu ifade, buradakileri 4'e bölmekle tamamen aynı. Burada x eşittir negatif 1 artı 2 kök 2 bölü 4 elde ediyoruz. Diğer tarafta ise x eşittir negatif 1 eksi 2 kök 2 bölü 4. O ifade ve buradaki iki ifade birbirine eşit. İsterseniz sağlamasını yapalım ve bu ifadeyi x'in yerine yerleştirelim. Böylece bu garip ifadenin nasıl böyle normal gözüken bir denklemin sonucu olduğunu iyice anlamış olursunuz. O halde yerine koyalım, 4 kere x, yani 4 kere negatif 1, artı 2 kök 2, bölü 4. Artı 1 ve bu ifadenin karesi, eksi 8, eşittir 0. Bu dörtler birbirini götürür, elimizde negatif 1 artı 2 kök 2, artı 1, bu değerin karesi, eksi 8, eşittir 0 ifadesi kaldı. Negatif 1 ve artı 1 birbirini götürür, yani elimizde 2 kök 2'nin karesi eksi 8 eşittir 0 ifadesi var. Şimdi burada ne yapacağız? Bunun karesini aldığımızda 4 çarpı 2 eksi 8 eşittir 0 olur. Bu doğru, 8 eksi 8 sıfıra eşittir. Eğer bunu da çözerseniz, burada da sonuç aynı çıkacak. Şimdi bunun gibi bir başka örnek yapalım. Aklımızda bulunsun, bunlar verilen ifadede binomun karesinin bulunduğu özel durumlar. Tüm ikinci derece formülleri aslında bunun gibi bir kavramdan türetilmiştir. Çünkü herhangi bir ikinci dereceden denklemi başka bir şeye eşitleyerek tam kareye çevirebilirsiniz. Bundan sonraki videolarda bunu göreceğiz. Ama şimdilik bu tarz şeyleri görmeye biraz ısınalım. Diyelim ki, x kare eksi 10x artı 25 eşittir 9. Burada da yine içinizden denklemin iki tarafından 9 çıkarıp çözmeye başlamak geçiyor olabilir, bu kötü bir şey değil. Ama bunu yapmadan önce hızlıca bir gözden geçirelim. Acaba bu bir binomun tam karesi mi? Hangi iki sayıyı çarpınca artı 25, toplayınca negatif eksi 10 elde ederiz. Umarım negatif 5 hemen aklınıza gelmiştir. Yani buradaki ifade x eksi 5 çarpı x eksi 5 ifadesine eşittir. O halde, denklemin sol tarafı, x eksi 5'in karesi şeklinde yazılabilir ve sağ taraf yine 9 olarak kalacak. Dikkat edin, bu yaptıklarımız yüzünden çarpanları ayırma ile ilgili sorun yaşamayın. Bu şekilde çözmek için mutlaka tam kare bir ifadeye ihtiyacımız var. Elimizde x eksi 3 çarpı x artı 4 eşittir 9 gibi bir denkleminiz olduğunda, çıkmaz sokaktasınız demektir. O denklemde böyle işlemler, yani burada yaptığınız gibi işlemler yapamazsınız. Çünkü bu sadece bir tam kare olduğu için x eksi 5'in karesi eşittir 9 diyebiliriz. Ve her iki tarafı da karekökünü alabiliriz. Yani x eksi 5 eşittir artı eksi 3 eder. Denklemin her iki tarafına da 5 ekleyelim. x eşittir 5, artı eksi 3. Peki, 5 artı 3, x 8 olabilir, ya da 5 eksi 3, yani 2 eşit olabilir. Bu ikinci dereceden denklemi klasik yöntemle yapabilirdik, yani aklımıza ilk geldiği şekilde. Peki, o zaman ne olurdu? Eğer eşitliğin iki tarafından 9 çıkarırsak, x kare eksi 10x, 25 eksi 9, eşittir 16. Ve bu denklemde sıfıra eşittir. Böyle yaptığımızda klasik bir çarpanlara ayırma problemi olurdu. Geçen videolarda görmüştük. Hangi iki sayı çarptığınızda artı 16 ve topladığınızda negatif 10 sonuçlarını verir. Aklınıza hemen negatif 2 ve negatif 8 geldi, değil mi? Yani x eksi 8 çarpı x eksi 2 eşittir 0. Buradan da x 8'e veya 2'ye eşit diyebiliriz. Cebirin güzel yanı denklemleri iki farklı şekilde çözebilirsiniz. Bunları cebire uygun yöntemlerle yaptığınız sürece de hep aynı sonucu alırsınız. Bu yöntemi hatırlayıp bir de doğru yerde fark edebilirseniz sizin için denklem çözmek çok daha kolay olur. Çünkü o zaman hangi sayı ile hangi sayıyı çarparsam 16, toplarsam negatif -10 eder diye kafa yormanıza gerek kalmaz. Aslında burada biraz düşünmeniz gerekti. 5 kere 5 eşittir 25 ve eksi 10 eşittir eksi 5 artı eksi 5 diye düşündük. Evet çözümü geri aldım. Hala biraz kafa yormanız gerekiyor. Evet şimdi başka bir örnek yapalım. Diyelim ki x kare artı 18x artı 81 eşittir 1. Yine bunu iki yolla yapabiliriz. Her iki taraftan 1 çıkarabiliriz ya da bu denklemin x artı 9 çarpı x artı 9 olduğunu hemen fark ederiz. 9 kere 9 eşittir 81 ve 9 artı 9 eşittir 18. Yani denklemimizi x artı 9'un karesi eşittir 1 şeklinde yazabiliriz. İki tarafında da karekökünü aldığımızda x artı 9'u eşittir artı eksi kök 1. Yani 1 elde ediyoruz. Yani x her taraftan 9 çıkardığımızda negatif 9 artı eksi 1 eder. x negatif 9 artı 1 o da eşittir. Negatif 8 veya x negatif 9 eksi 1 yani negatif 10'a eşittir. Bunu klasik yöntemle de çarpabilirdik. Her iki taraftan 1 çıkarabilirdik ve x kare artı 18x artı 80 eşittir 0 elde ederdik. 8 kere 10 eşittir 80 ve 8 artı 10 eşittir 18. Yani x artı 8 çarpı x artı 10 eşittir 0 denklemi çıkardı. Sonuçta x eşittir negatif 8 veya x eşittir negatif 10 olurdu. Evet artık kareye tamamlama alıştırmalarına hazır olduğunuzu düşünüyorum. Hoşçakalın.